Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Engin Akgürük ve Tuğba Büyüküstün çiftinden sürpriz paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Başarılı ve ünlü isimler Tuğba Büyüküstün ve Engin akgürek En sıcak fotoğrafları, en özel haberleri kanalımda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirim butonlarını açık tutmayı unutmayın.